Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar Eylül 2019 astroloji gündemi siz sevgili balık burçlarına ne gibi etkiler getiriyor bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Evet sevgili balıklar oldukça zor bir Temmuz ayı akabinde biraz sakin geçen bir Ağustos ayından sonra Eylül ayı artık taşların yerine oturduğu hedeflerimize kitlenmemiz gereken ve birçok İyicil açıya sahip bir ay olacak. Tabi beraberinde bazı zorlu açılar da var ama Eylül ayı itibariyle artık 2019'un tozlarını üstümüzden atıyoruz diyebilirim. Kısaca çünkü oldukça gündemler yoğun ve e, algılarımızın daha aktif olacağı. Birçok gezegenin retrosunun biteceği ve hayata daha net bir şekilde adım atabileceğimiz bir ay bizi bekliyor olacak. Şimdi Eylül ayının etkilerine bakacak olursak e, Öncelikle 30 Ağustos'ta meydana gelen yeni ayın etkisinde başlayacağız Eylül ayı gündemine. 30 Ağustos'ta Başak Burcu'nda bir yeni ay e, karşılamıştık. Bu yeni ay ile beraber aslında Eylül ayını başlatıyor olacağız. Dolayısıyla sizin yerincilerinizle meydana gelen bu yeni ay daha çok ilişkiler odaklı, ortaklıklar, evlilikler ve ikili ilişkiler odaklı bir ay başlangıcı getiriyor olacak sizlere sevgili balıklar. Ve 1 Eylül günü Merkür'ün Uranüs'le Venüs'ün Satürn'le meydana getirdiği güzel açılar, yine ikili ilişkilerde ani fırsatlar, kalıcı başlangıçlar Tetikliyor. Özellikle 1 Eylül günü akşam saatlerinde kalıcı ortaklıklar, kalıcı birliktelikler, evlilikler ve ikili ilişkilerde istikrar noktasında şanslısınız ve destekleniyor olacaksınız. 2 Eylül günü ise Güneşin ve Mars'ın Başak Burcu'nun 9 derecesinde kavuşumuyla beraber ikili ilişkiler anlamında oldukça odağınız yüksek ve kendinizden emin hissedeceksiniz ama Zaman zaman tartışmalara ego problemlerine açabilecek tutumlar siz veya karşı taraftan gelebilir. O yüzden iki Eylül günde biraz dikkat etmekte fayda var. Çünkü hem de aynı zamanda Venüs ve Jüpiter arasında sert bir açı var. Bu daha sizin kariyer ve e, ilişkiler anlamında tercihlerinizi, sorgulamanızı sağlayacak ve arada çelişkiler ve sıkıntılar yaratacak bir etkileşim getirmekte. 3 Eylül günü ise Merkür ile Mars kavuşuyor yine 7. evinizde Dolayısıyla ikili ilişkilerde aslında konuşarak derdinizi paylaşmanın yollarını bulabilirsiniz. Mars burada sizi destekleyecektir. Sadece aşırı çıkışlar, ani çıkışlar, patlamalar, öfke nöbetleri, tartışmalar biraz sıkıntı oluşturacaktır. Eğer seviyeyi koruyabilirseniz aslında 3 Eylül'de başlayan bu etkileşimle beraber tartışmalarınıza agresif enerjiler katmadan karşınızdaki insana derdinizi anlatabilirsiniz, adım atabilirsiniz, ortağınız, eşiniz, partneriniz artık e, muhatabınız her kimse 30 Ağustos'taki yeni ayla başlayan enerjide onunla e, daha ziyade tartışarak ancak üslubu koruyarak dertlerinizi anlatabilir ve ortak bir payda da buluşabilirsiniz sevgili balıklar. 5 Eylül 6 Eylül 7 Eylül oldukça ilginç açıların bir arada bulunduğu günler. Yine sizin 7. eviniz etki altında aslında 7. evinizin ilk derecesinden son derecesine kadar etki altındasınız bu ay. Dolayısıyla dereceleri de çok fazla söyleme ihtiyacı hissetmiyorum. Bugün etki almazsanız 3 gün sonra etkili alacaksınız çünkü. Dolayısıyla Başak Burcu temaları hayli hakim bu ay içerisinde. Güneş menüs çok özür dilerim. Güneş, Venüs, Merkür hep Başak Burcu'na konumlanmış durumda. Bazen hızlı konuşacağım diye gezegen isimlerini bir araya geçirebiliyorum. Böyle sıkıntılar oluyor. Kusura bakmayın. Ve ikili ilişkiler alanında dönüşeceğiniz, aslında yenileneceğiniz, kalıcı adımlar atabileceğiniz süreçler başlayacak. Özellikle Venüs ve ile arasındaki 7 Eylül'de gerçekleşen açıyla beraber ikili ilişkiler anlamında çok ciddi dönüşümler yaşayabileceğiniz, belki bekar bir balık burcuysanız evlilik kararı alabileceğiniz veyahut evli bir balık burcuysanız belki ilişkiyi noktalama veya ilişkiye yeni bir boyut kazandırma, ilişkiye yeni bir perspektif kazandırma veya bir ortaklık düşüncesi bu süreç içerisinde karşınıza çıkacak. 9 Eylül günü de e, kili ilişkiler ve ortaklıklar anlamında kalıcı adımlar atmak, imzalar atmak, sözleşmeler yapmak ve bir takım vaatlerde bulunmak adına Oldukça uygun bir gün olacak. 10, 11, 12 Eylül günleri biraz sıkıntılı, biraz gergin. Güneşin Neptünle, Mars'ın Jüpiterle yapmış olduğu sert açıların aslında algılarımızı biraz yıpratacak ve biraz agresyon enerjisini açığa çıkaracak etkileşimler olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Mars'la Jüpiter arasındaki o kare açı biraz Mars'ın enerjisini e, abartmamıza sebebiyet verebilir. Çünkü biliyorsunuz Jüpiter aslında abartılı bir gezegendir. İyiyi de büyütür kötüyü de büyütür. Mars kare Jüpiter enerjisi öfke patlamalarına öfke çıkışlarına sebebiyet verebilir. Özellikle ilişkinin sizi getirmiş olduğu noktada ve gelecekte gitmek istediğiniz nokta arasındaki fark ve aradaki uçurum sizi fazlasıyla gelebilir ve burada e, fazlasıyla abartılı düşüncelere kaptırabilirsiniz. Bu 3 günü atlatırsanız biraz daha sakin düşünmeye başlayacaksınız tahmin ediyorum. 13 Eylül'de ise güzel bir etkileşim var. Artık o 3 günlük zorlu enerjileri biraz üzerimizden atıyor olacağız. E, Güneşin ve Plütonun güzel bir etkileşimi var. Burada özellikle ikili ilişkilerde otoriteden destek görebileceğiniz. Belki bir ortaklık kuruyorsanız, belki bir sponsor bulabilirsiniz, belki bir evliliğinizde destek olacak, bir aile büyüğüyle tanışabilirsiniz gibi yani fikrinize, ticaretinize e, ilişkinize destek olacak ve sizin ilişkinizi dönüştürecek destekler bulabilirsiniz veya atıyorum ilişkinizde problemler vardır bu problemleri bir aile büyüğüyle tartışıp onun yol göstermesiyle yeni bir ilişki e, boyutuna geçebilirsiniz sevgili balıklar 14 Eylül günü ise bir dolunay bizi karşılayacak Burcunuzda meydana geliyor bu dolunay burcunuzun 20 derecesinde özellikle balık burcunun e, 10 ila 20 derece arasında yükseleni bulunanlar veya ilişkinizde Mart'ın 10'una kadar 1 Mart ila 10 Mart arasında doğan balık burçlarını doğrudan etkileyecektir bu dolunay. Çünkü Şubat balıklarını ve Mart'ın son devresinde doğan balık burçlarını çok fazla etkilemeyecek. 20 derecede meydana geldiği için ama yine de haritanızda 20 derece balık, 20 derece başak, 20 derece yay gibi burçlarda etkileşimler varsa ve İkizler da aynı şekilde bu dolunay fazlasıyla hissediyor olacaksınız. Biliyorsunuz dolunaylar zaten gergin enerjilerdir. Ay ile güneşin karşıt olduğu enerjilerde dolayısıyla her ne kadar açıları güzel olsa da, iyicil olsa da dolunayların aslında çok da rahat geçtiğini söyleyemeyiz. Ee, en iyi ihtimalle uykularımız kaçabilir. Biraz gergin hissedebiliriz. Bol bol ödem tutar vücudumuz alışverişine dikkat etmemizde fayda vardır. Şimdi bu enerji yine ikili ilişkiler anlamında kendi istekleriniz ve karşınızdakinin istekleri arasında bir çelişki yaşanacak sizlere. Bu noktada ben bunu istiyorum deyip ilişkinin gidişatını res çekebilirsiniz veya kendi isteğinizde ilişkinin, ortaklığın isteğinin ve ihtiyacının farklı olduğunu fark ederek kendinize yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Burada dediğim gibi ben sen biz siz kavgaları sıklıkla duyabileceğimiz kelimelerdir. Özellikle 14 Eylül civarında ben kelimesini çok sıklıkla duyabiliriz sizlerden. Çünkü ilişkide yapmış olduğunuz fedakarlıkların karşılık bulmadığını fark ederek biraz bencil olmak isteyebilirsiniz. Dolunayla beraber vereceğiniz karar da budur diye düşünüyorum. Şimdi 14 Eylül günü yine aynı gün. Dolunay günü Mars ile arasında. Bu karşıtlık da yine burcunuzdaki Neptün ve karşınızdaki Mars aslında karşı tarafın ilişkide karşı taraf olarak kabul ettiğimiz kişinin size sert çıkışlarının sizi hayal kırıklığına uğrattığı ve ikili ilişkiye ortaklığa artık konu her neyse yapmış olduğunuz yatırımın yapmış olduğunuz fedakarlığın karşılığını bulamamaktan dolayı yakın yani çok öfkelenip yıkılacağınız ve öfke patlamaları yaşayabileceğiniz belki de pasif agresif şekilde yaşayabileceğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Bu dolunay günlerini atlatırsanız yani bu 14-15 Eylül günlerini biraz daha sakinde kalarak atlatmaya çalışırsanız belki ayın sonuna doğru daha net çıkışlar yapabilirsiniz sevgili balıklar. Yine aynı gün 14 Eylül günü Merkür'ün ve Venüs'ün terazi burcu seyrine başladığını görüyoruz. Artık başak etkileri biraz azalacak ve iki odağınız artık 7. evden 8. eve kayacak diyebilirim. Bu etkiyle beraber artık... Eylül ayının ortalarına kadar ikili ilişkilerde yaşayacağınız fırsatlar, şanslar ve aynı zamanda tartışmalar, hayal kırıklıkları biraz hafifleyecek. Ve daha çok ilgi odanız belki partnerin veya ortağın maddi durumu ilişkiye olan katkısı. Veya daha zor meselelerin yönelik olacaktır. Ödeme, bütçe dengesi, borçlar, harçlar gibi konular gündeme gelecektir. Burada özellikle 14 Eylül'den sonra aslında Ekim ayına kadar etkili olacak bir yerleşim. Başkalarından destek görebileceğiniz maddi olarak, manevi olarak destekler bulabileceğiniz süreçler başlıyor olacak. Bu etkilerle beraber aslında süreci biraz daha iyi yönetebileceksiniz ve ayın ortalarından itibaren sert etkiler yumuşayacak diyebilirim sevgili balıklar. 18 Eylül günü ise Satürn Retrosu tamamlanıyor. O müthiş Karma etkisi artık biraz sonlanıyor. Ee, özellikle Nisan ayının sonundan itibaren satın retrosu etkisi altındaydık ve yaz ayları biraz zorlu geçti. Ee, kadersel deneyimler, kontrol dışı durumlar, yeni kararlar, ani beklenmedik haberler, kayıplar, başlangıçlar deneyimledik. Aslında bunlar satürn retrosunun etkileriydi diyebilirim. Çünkü biliyorsunuz satürn karmanın gezegeni ve ay düğümleriyle sık sık kavuşumda bulundu bu aylar evresi boyunca. Sizde 11. elinizden etki aldınız dolayısıyla hiç ummadığınız arkadaşlıklar elde edebildiğiniz gibi e, bazı arkadaşlıklardan yana hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Bazı arkadaşlar hayatınızdan giderken yenileri yerine gelmiş olabilir. Veya gelecek hayalleriniz, hedefleriniz, kariyer getirileriniz konusunda da kontrol dışı, hesap dışı durumlar yaşamışsınız olabilirsiniz sevgili balıklar. Ancak dediğim gibi artık Satürn Kova transitinine kadar süreç daha dingin bir şekilde ilerliyor olacak ve önümüzü daha net bir şekilde görüyor olacağız. 19 Eylül'de ise yine iyicil bir açı var. Mars ile arasında. Burada özellikle ilişkilerde artık şifa enerjisini çalıştırabileceğimiz ve hayattan beklentiler noktasında ortak bir paydada buluşabileceğiniz süreç başlıyor diyebilirim. Dolayısıyla bu süreci değerlendirmekte fayda görüyorum. 21, 22, 23 Eylül günleri ise tıpkı 10, 11, 12 Eylül için söylediğim gibi gibi. Biraz zorlu enerjiler var. Biraz stabilde kalmalıyız. Biraz geri planda kalmalıyız. Çok fazla olayların içine kendimizi atmamalıyız. Çok fazla yaşayacağımız olayları gözümüzde büyütmemeliyiz. Çünkü şu bir tane Neptün karası tekrardan meydana geliyor. Sizin burcunuzda ve onun evinizde dolayısıyla gelecekle ilgili büyük hayal kırıklıkları, büyük melankolik durumlar, abartılı söylemler yapabilirsiniz. Abartılı durumlar içerisinde bulabilirsiniz. Özellikle Kariyerinizle alakalı, geleceğinizle alakalı bu tarihlerde gelen teklifleri lütfen hemen değerlendirmeyin. Ee, özellikle 23 Eylül'e kadar askıda bekletin. Çünkü olduğundan daha abartılı. Belki de gerçeklerle çok da fazla örtüşmeyen tekliflerle karşılaşabileceğiniz gibi siz de aynı şekilde teklifler sunabilirsiniz karşınızdaki insana. Bu süreçlerde yeni kararlar almak ve kararları net bir şekilde algılayabilmek çok zordur. Aldanma, aldatma ve abartma eğilimi fazladır. Dolayısıyla bu süreci iyi yönetmek adına 23 Eylül'ü beklemenizi ben tavsiye ediyorum. Hatta mümkünse 25-26 Eylül tarihlerini. Çünkü bu 3 günlük enerji biraz zorlayıcı, biraz sert çıkışların olduğu, iletişim problemlerinin olduğu ve dediğim gibi abartmaya ve hayal kurmaya, hayal prest olmaya fazlasıyla eğilimli olduğunuz bir süreç olacaktır sevgili balıklar. 23 Eylül'de ise Güneş Terazi Burcu transisine başlıyor. Artık ikili ilişkilerden odanız dediğim gibi biraz daha maddi konulara başkalarının sorumluluklarına alacak verecek dengesine ve zor meselelere yönelecek. ve Artık ikili ilişkiler anlamında çözmeniz gereken meseleleri bu tarihe kadar çözmüş olacaksınız sevgili balıklar. 25 Eylül günü ise oldukça güzel bir gün. Merkür ile Jüpiter arasındaki güzel etkileşimle beraber özellikle maddi olarak sorumluluklarınızı paylaşacağınız, belki de beraber iş kurabileceğiniz, geleceğe yatırım yapabileceğiniz bir ilişki veya ortaklık sizi bekliyor olabilir. Önemli anlaşmalar ve imzalar adına 25 Eylül günü oldukça güzel bir tarih. 25-26-27 Eylül yani şöyle söyleyeyim 26-27 Eylül aslında biraz zorlayıcı enerjinin hakim olduğu tarihler bu tarihlerde de iletişime dikkat etmekte fayda var. Fazla yıkıcı iletişim tarzı benimsemek mümkün olabilir. Ve ayı kapatırken artık 28 Eylül tarihinde bir yeni ayla kapatıyoruz. Bu yeni ay Terazi Burcu'nda gerçekleşiyor. Terazi Burcu'nun 5 derecesi yani yine sizin 8. eliniz. Dolayısıyla artık bu yeni aile beraber yeni bir ödeme dengesi, bütçe döngüsü, belki eşinizin maddi durumuyla ilgili yeni gelişmeler, ortağınızın maddi durumuyla ilgili yeni gelişmeler, ilişkiye olan katkılar, karşı tarafın sizin ilişkinize olan katkıları, kendi kazancınız değil, kendi emeğinizle kazandığınız paralar değil ama mirasına fakat, Ekstra gelirler gibi konularda yenilikler sizleri bekliyor olabilir sevgili balıklar. Aslında oldukça güzel bir ay. İki ilişkilere biraz dikkat etmekte ve bu çözümlemeyi özellikle Eylül ayının ilk yarısına kadar tamamlamakta fayda var. Ee, onun dışında dediğim gibi bol yapılanmanın olduğu güzel bir Eylül ayı sizleri bekliyor. Umarım siz de güzel bir Eylül ayı geçirirseniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız videoyu beğendiyseniz beğeni tıklar ve bildirimleri açarsınız. Çok sevinirim. Danışmanlık almak isteyen arkadaşlar evrenselkadimbilge@gmail.com adresine e-posta gönderebilirler. Hepinize mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.